Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, kıymetli uzmanlar, değerli danışanlar. Ben Profesör Doktor Ekran Çulfa. Aile, evlilik, çift danışmanı, MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezleri kurucusu, yazar, aynı zamanda Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer TV programı ve içgörü TV programlarının hem yapımcısı hem de sunucusuyum. Seminerciyim, konferanscıyım. Artık e, ne isterseniz 30 yıllık tecrübemizle sizlere inşallah yardımcı oluyoruz. Şu anda e, Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Tabii ki yayınlarımız uluslararası oluyor. Sponsorumuz mylife Danışmanlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok heyecan verici... Adrenalinimizi patlatacak, kalbimizin çarpmasını arttıracak bazı güzel projelerden bahsedeceğim. Bu projelerin bir kısmı online olduğu gibi bir kısmı da yüz yüze olacak. Müsaadenizle bahsedeyim. Genel olarak bugünkü menümüz top Birincisi online üniversiteler, online terapiler, yüz yüze terapiler nasıl olacak? Korona ve pandemi süreci ve sonrasında aile evlilik çift terapileri nasıl şekillenecek? Bundan yurt dışındaki Türkler nasıl faydalanacak? Anadolu'daki, İstanbul dışındaki ve İstanbul içindeki vatandaşlarımız, danışanlarımız nasıl istifade edecekler? Online terapimi doğru, yüz yüze terapimi faydalı? Hepsini ama hepsini bu programımızda göreceksiniz. Peki... Herhangi bir danışmanlık merkezi veya koçluk merkezi olmayan uzmanlar kendilerine e, belli bir markanın franchising mesela mailer danışmanlığın franchising hakkını alarak veya oralarda yer kiralayarak veya saatlik seanslar belirleyerek ya da online platformlarda nasıl sertifikalı eğitimler verecekler nasıl seanslar düzenleyecekler nasıl insanlar koçluk eğitimleri alacak, koçlara nasıl ulaşacak, koç olmak isteyenler ne gibi eğitimlerden geçmesi gerekiyor aile evlilik çift danışmanı olmak isteyenler kime müracaat edecekler, nasıl bir eğitim alacaklar, bunları ne kadarı yüz yüze, ne kadarı online olacak, hepsini konuşacak yetmedi devamı var Uluslararası Ticaret ve Yatırım Danışmanlığı projemizi uluslararası bir marka olan Vokapo ile gerçekleştireceğiz. My Life Psikolojik Danışmanlık, danışmanlık ve koştuk merkezlerinin franchising haklarını, franchising yoluyla şube açma yolları ne olacak? Bu merkezlerden Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerindeki merkezlerden nasıl faydalanacaksınız? E, yazar olmak isteyen, uzman olup kitap yazmak isteyen veya iş adamı olup ya da hayalinde bir kitap çıkarmak isteyenlere nasıl e, yani basılı veya elektronik olarak kitap yazabilecekleri konusunda bazı tüyolar vereceğim. Online seminerler veya eğitimler düzenlemek isteyenler ne yapacak? Online seminer veya eğitim vermek isteyen kurumlar ne yapmalı? Online seminer veya konferanslara katılmak isteyenler ne yapmalı? Bunun ulusal, uluslararası veya internet ortamında online seminer, konferans, eğitim, terapi, danışmanlık, koçluk hepsi bu programda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız. Müşteri olarak, danışan olarak, uzman olarak, yatırımcı olarak Hepinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum Ve birinci maddemizden başlıyorum Çok heyecan verici bu proje Biliyorsunuz yaklaşık iki yıl boyunca Korona ve pandemi sürecinde Yüz yüze üniversiteler bile online ve dijital eğitimler verdiler Önce ölümüne karşı olanlar boyun eğdiler. Bir virüs hepsine ve tamamına online eğitimlerin, online seminerlerin, online konferansların, online terapilerin, online danışmanlıkların ve online koştukların olmaması için elinden gelen düşmanlığı, kini, öfkeyi, yargıyı, kusanlar bir virüs sayesinde kendi mağaralarına çekildiler. Bir korkak kedi gibi, korkak tavşan gibi saklandılar. Hatta ben onlara korkak fareler gibi inlerine kaçtılar. Niye? Yüz yüze danışmanlığı, yüz yüze eğitimi, yüz yüze semineri, yüz yüze konferansın online'dan daha iyi olduğunu, daha faydalı olduğunu gerekçe göstererek inadına, kibirle, düşmanlıkla, hasetle bunu engel olmaya çalıştılar. Halbuki onlineci ya da yüz yüzeci olmak yerine her ikisinin Amerikan Psikiyatri Birliği gibi online terapi mi faydalı, yüz yüze terapi gibi faydalı diye bilimsel araştırma, yüksek lisans tezi, e, doktora tezi hazırlasalardı bunu ispatlayacaklardı. Ama bilimi adamı olmanın tersine adeta sokak ağzıyla baroşça davrandılar. Bir çoban kadar profesyonel olamadılar. Kaldı ki çobanlarımızın alınlarından öpüyorum. Sürekli kendilerini teknolojik olarak, insanlık olarak geliştiriyorlar. Koyunlarına, kuzularına, köpeklerine, eşeklerine, hayvanlarına, eşine, dostuna olabildiğince iyi davranmaya, kendilerini geliştirmeye ve dünya nimetlerinden hem kendileri hem de bakmakla, gütmekle sorumlu oldukları hayvanlarına bu teknolojileri geliştirdiler. Bunu köydeki tüm çobanlardan, akrabalardan, eşten, dosttan biliyorum. Kıymetli dostlar, gerçekten pek çoğumuz okula gidememiş olabiliriz. Belli eğitimler alamamış olabiliriz. Üniversite okuyamamış olabiliriz. Bunun şimdi yolu açıldı. Denklik eğer sorun olmazsa sorun etmezsiniz. Kaldı ki 2019 yılında online eğitimler, online üniversiteler içinde denklik yolu açıldı. Çoğu kişi bunun farkında değil. Denklik başvurularını yapabilirsiniz. Kaldı ki pek çok şirket, uluslararası pek çok şirket sizin hangi üniversiteden mezun olmanıza bakmakla beraber online üniversiteler, online eğitimler, online Seminerleri doğru almış Doğru referanslarla Belli bir yere gelmiş kişileri de Denkliğini artık sorun Etmiyor o yüzden Kendinizi geliştirin İçinizde kalmasın Hayallerinizi gerçekleştirme adına işinize katkı sağlamak Kendinize fayda sağlamak Belki özel bir şirkette Çalışıyorsanız Mevkinize mevki Gelirinize gelir gücünüze güç sel gelişiminize katkı sağlamak adına bile online üniversite açılabilir. Kaldı ki devletten de online denkliğini, online eğitimin denkliğini artık almak mümkün. Bu online eğitim üniversitenin, online eğitim veren hocaların ve onu inceleyen ekibin artık hünerine ve online eğitimi almış kişinin kabiliyet ve gayretine bağlı. İkinci soru, hangi durumlarda online terapiler faydalı. Hangi durumlarda yüz yüze seanslar çok faydalı? Evet. Gönül ister ki imkan olan herkes yüz yüze gelsin. Eğer trafik yoksa eğer terapistin, danışmanın, koçun veya psikoloğun karşısında e, rahatlıkla kendini ifade edebilecekse, buna zaman ve bütçe ayırabilecekse, bunun için iş yerinden izin alabilecekse, trafiğe katlanabilecekse, kodri meydan bekliyoruz mutlaka yüz yüze seanslara gelin ama Anadolu'daysanız başka ülkede değilseniz bir soru soracaksanız durum çok acilse randevu yüz yüze randevu alma imkanı yoksa o zaman online seanslar devreye giriyor derdinizi kameranızı açıp bir platform güvenilir bir platform üzerinden bunu rahatlıkla bir e-terapi uygulaması üzerinden veya e-terapi veren bir sistem üzerinden rahatlıkla alabiliyorsunuz. Kaldı ki pek çok uzman, kibirle, inatla, düşmanlıkla bizleri tehdit eden, sanki mesleğe ihanet ediyormuş gibi gösteren, sadece online danışmanlığa düşmanlık beslemekle, hakaret, küfürler, sosyal medyadan, trollük yapmakla geçinen pek çok uzman veya kişi ne oldu bu süreçte? Kesinlikle sonuçta yüz yüze terapiyle hemen hemen bazı yönleriyle aynı faydayı bazı yönleriyle de bazı avantajlarıyla da daha hem ekonomik hem daha faydalı olduğunu gördüler. Evet. Online terapiyi açıkladım yeterince zannediyorum. Hemen hemen her sorununuz için zaten danışıyorsunuz. Soruyorsunuz, kararı vermek sizin elinizde, iradenizi kimse elinden almıyor. Sorunuzu 5 yıl, 10 yıl ertelemek yerine ya da terapiste gitmeyi imkansız görmek yerine bir deneyin, mutlaka deneyin, birkaç uzmanla deneyin, birkaç platformla deneyin. Ama bir karar verin ve devam edin. Belli bir bölümünü yüz yüze, zor durumlarda online bile almak mümkün. Peki yüz yüze terapileri hangi durumlarda gidilir? Çift terapilerinde çok etkili. Çünkü aynı ortamda terapist anlık müdahale edebiliyor. Belki e, terapistin odasında olayın ne kadar ciddi olduğunu anlamak isteyen kocalara veya karılara, kadınlara veya erkeklere anlatmak daha faydalı oluyor, daha güvenilir buluyor. Güven sorunu yaşıyorsanız mutlaka yüz yüze gidin. Daha sonra online'e çevirebilirsiniz. Eğer imkan yoksa sonuçta boyun eğip sorununuzun gün be gün büyümesindense online terapi almak gerekiyor. Acil durumlarda gerekiyor online'la başlayıp yüz yüze ya da seanslarınızı dönüştürmek veya hep yüz yüze veya hep online terapiler alma imkanı çok fazla sevgili dostlar mesela e, bireysel olarak hangi durumlarda geliyorlar bize? E, psikolojik destek almak, çocukluk travmalarını aşmak, panik ata kaygı sorunlarını çözmek e, psikiyatra anlatamadığı dertlerini uzun uzun anlatıp bir görüş almak veya evlilik öncesi biz birbirimize çift olarak uyumlu muyuz? Ya da profesyonel karı profesyonel koca olmak Profesyonel baba, profesyonel anne olmak isteyenler, profesyonel eğitmek eğitmen olmak isteyen herkes hayatına her anlamda teknolojik olarak geliştirirken aynı zamanda teknolojik olarak da madem e, böyle çift kanatlı gidiyoruz e, terapi boyutu, kişisel gelişim boyutu da olsun diyorlar ve geliyorlar insanlar ihtiyaçları farklı farklı. Mesela sosyal utangaçlığı olan kişi geliyor. Bir seminer veya sunum yapacaksa ya da öyle bir televizyon programına katılacaksa e, o heyecanlı, kaygısını yönetmek isteyen insanlar terapi alabiliyorlar. Eğer herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını düşünüyorsa koçluk hizmetleri alabiliyorlar. Sevgili seyirciler gerçekten çok programın temposu, heyecanı ...çok yüksek görüyorsunuz. Yurt dışındaki peki Türkler... ...nasıl destek alacak? Bulundukları yerden, evlerinden... ...cep telefonu veya bilgisayar... ...aracılığıyla bizlere ...arayabilirsiniz. Online... E, ...psikolojik destek, online... koştu, online danışmanlık... ...veya online... ...çift terapisi için... ...bizlere müracaat edebilirsiniz. Neden? Çünkü soru soru... ...Bağdat bulunduğu gibi... ...ruhumuzun derinliklerinden... Kalbimizin derinlikteki yaralara, cevap bulamadığımız sorulara cevaplar bulmak mümkün. Mesela yakın zamanda Almanya'dan bir danışanımız, İsviçre'den bir danışanımız, Fransa'dan bir danışanımız, Amerika'dan, Kanada'dan, Avusturya'dan pek çok danışanımız tatillerinde bizlere gelebiliyorlar. İkincisi tatil dönüşü bulundukları ülkelerden, evlerden, iş yerlerinden, WhatsApp üzerinden, Zoom üzerinden online terapi sistemleri üzerinden bizlere bağlanabiliyorlar. Kitaplarımızı okuyorlar, testlerini oluyorlar, sorularını soruyorlar. Hatta eş, dost, arkadaş, cümbür cemaat yönlendiren insanlar var. Yayın arasında bir danışanım mesaj atmış. Hocam ne olur biz sizden çok fayda gördük. Bir seansı en yakın zamanı alalım. Ama biraz indirim yapın. Tabii ki ben de ...kurum sahibi olarak bir talimat verdim Her şey para değil. Danışanımızın yeter ki fayda görsün. Hele bizler için fayda görüp... da danışan yönlendiren... ...arkadaşını getiren... ...veya eşini, dostunu getiren... ...aile üyelerinin de iyi olması için... ...cümbür cemaat, seans alanlar... ...grup terapisi alan pek çok insan var. Hani Kırmızı Oda filminde diyor ya... Meyer içinde ne çok şey biriktirmişsin gibi. Evet hepimiz çöplerimizi günlük atarken ama psikolojik sıkıntılarımızı ruhumuzun derinlikteki yaraları hep bastırmışız. Hep bataklık fokur fokur kaynarken biz alkolle, başka türlü bağımlılıklarla kendimizden kaçarak dertlerimizden kaçarak adeta deve kuşu gibi kafamızı kuma sokup gövdemiz dışarıda halbuki sorunlarımızı görmezden gelerek ha bugün ha yarın diyerek pek çok şey biriktirdik biriktirdik halbuki bizim kalbimiz ruhumuz bedenimiz zihnimiz beynimiz yol geçen ana değil e, çöplük hele hiç değil bunların arınmaya çok ihtiyacı var bunları arındırmak için işte bu program yapılıyor sizlere açık çağrı yapılıyor sizlere yüreklendirmek istiyoruz çünkü sizleri çok seviyoruz ve sizin o sorun, sıkıntılar e, yaşarken amatör yöntemlerle, işe yaramayan, geçici, hatta zararlı tekniklerle, üfürükçü, falcı, şucu, bucu bilimsel olmayan yöntemlerle astrologlara giderek sorunlarınızı çözemezsiniz. E, psikologlara gidin, koçlara gidin, e, bilimin, bilimin bilim kabul ettiği alanlarda... Destek alın. Elbette astrolojik fikirler, bilgiler hani insanın ışık tutabilir, burçlar vesaire. Ama sorunlar o kadar büyük ki artık çağımızda depresyonlar, panik ataklar, sıkıntılar okumak, üflemekle geçmiyor. Çünkü tedavi gerekiyor. Ya dua edebiliriz, dilekte bulunabiliriz, pozitif enerji ortamı oluşturabiliriz ama hiçbir enerji uzmanı, hiçbir üfürükçü, hiçbir e, hacı hoca, Hiçbir e, astrolog sizi iyileştiremez. Psikologlara gidin, psikoterapistlere gidin. Gerekirse farmakolojik yardım için psikiyatrlardan yardım alın. Ana yemek varken, ana enerji deposu varken diğer e, dolanbaşlı yollarda dolaşmaya gerek yok. Hem muhabbet için burçları öğrenebilir, gelecekle ilgili bir takım öngörülerde bulunmak için astrologtan, e, astrologla konuşabilirsiniz ama terapi yerine psikolojik tedavi yerine asla geçmez. Kaldık ondan önce koştuk yöntemleri. Hiçbir sorununuz olmasa da koştuk eğitimleri, sertifikasyonlarıyla gerekli yolu sizi navigatör gibi gösterecek ve bulunduğunuz noktadan varmak istediğiniz noktaya bilimin ışığında gidin. Ha diğer şeyler enerjiciler, şunlar, bunlar, sporlar, egzersizler obiler sadece destekleyici unsurlar olur. Ama siz destekleyici bir yardımı gerçek gerçek bir psikolojik tedavi kullanmaya gibi kullanmaya çalışırsanız veya öyle lanse ederseniz mesela bir e, duayı üfürüklük yoluyla, büyücülük yoluyla satmaya kalkarsanız hem dinimize zarar verirsiniz hem dualara zarar verirsiniz. Hem insanları dolandırmış, hem sabote etmiş olursunuz. Aman dikkat, dolandırılmayın. Ben çok danışanım biliyorum. Belli birkaç sen sonra bir büyücü ya da üfürükçü bulmuş. İşte ben senin karının kalbini sana döndüreceğim, onu sana sevdireceğim. Sevgi duası yapacağım. Hani duaya bir şey demiyorum. Sevgi büyüsü yapacağım. İşte giden karını getireceğim deyip, 5-10 bin lira dolandırıldığını görüyorum. O yüzden terapistler sizi asla dolandırmazlar ve gerçekler acı bile olsa size şifa verecek. Gerçekleri zaman içinde, vakti saati geldiğinde çat diye size söyleyecekler. Üzülseniz de işinize gelmeseniz de hatta terapiyi bıraksanız bile belli bir süre sonra dönüp dolaşıp geleceğinizi hocam doğru söylemişsin. Diyeceğinizi biliyoruz. O yüzden biz kimseyi yok etmeye çalışmıyoruz. Ama diğer insanlarda psikolojik desteğin, terapinin ve koçluğun ve danışmanlığın alanlarını ihlal etmesinler. Kısaca kimse kimseyi yok ederek var olamaz. Biz kimseyi yok etmiyoruz. Kimse de bizim alanımızı yok etmeye çalışmasın. Biz işimizin, gücümüzün başındayız. Sevgili seyirciler ve kıymetli dostlar. Evet, farklı açılardan olayı ele alıyoruz. Ee, bazen işler planladığımız gibi gitmeyebiliyor veya şu anda gördüğünüz gibi planladığımızdan daha da güzel gidebiliyor. Çünkü yeri, vakti, saati gelince ben bunu bu programda söylemeyeceğim demiyoruz. Çünkü o an vakti ki bunları söylüyoruz. Vakti geldi ki bunları söylüyoruz. Kıymetli dostlar, eğer bir uzmansanız bir psikolog, pedagog, psikiyatr, çocuk psikoloğu, çocuk gelişim uzmanıysanız MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezleri kiralama sistemiyle, saat veya oda kiralama sistemiyle mesela çarşamba günü 3'te randevunuz var. Bizlere ulaşarak odanızı kiralayıp çay, kahve ve manzara eşliğinde sizleri ve danışanlarınızı ağırlıyoruz. Seansınızı yapıyorsunuz. Herkes kendi güzel etik kuralları çerçevesinde karşılıklı memnuniyet ve fayda esasına göre hepimiz win-win kazanırken win-win işlerimizi yürütüyoruz. O yüzden sorunlar bekletmeye gelmez. Bazen bir gemideki bir civatanın sökülmesi veya bir uçakta bir motorun arızalanması büyük felaketlere neden olabilir. Başımızı Ağrıtan her soruna mutlaka sor-çöz yöntemiyle çözümler arayacağız. Bu sorulardan biri bize geldi ki biz e, oda kiralama sistemini de, terapi odası veya koştuk, odası kiralama sistemini de devreye soktuk. Peki hocam ben İstanbul'da yaşamıyorum, yurt dışında yaşıyorum veya Anadolu'nun başka şehrindeyiz veya başka bir yerde çalışıyorum. Yüz yüze gelemem, yüz yüze seans veremem. Online vermek istiyorum diyorsanız ne yapacağız? Online sistemlerimize sizin belgelerinizi inceleyerek entegre edeceğiz. Siz kendiniz müsait vakitlerinizi sisteme gireceksiniz. E, gerekli bilgilendirici yazılarınızı sisteme yükleyebileceksiniz. Aynı zamanda bir danışan seans aldığında sizden ödemesi yapılmış hazır halde görüntülü veya sesli bir şekilde karşınıza gelecek. İster 20 dakika, ister 30 dakika. Kaldı ki terapilerde en az 40 dakikalık seans almanız gerekiyor sevgili seyirciler. Çift seans için en az 80-100 veya 120 dakikayı bu durum bulabilir. Çiftler için özellikle. Ona göre danışanlar alımını yaparken, danışmanlar da bir su eşliğinde kendilerini, ee, bulundukları odalardan danışanlarda bulundukları ev veya mekanlardan buluşabilirsiniz. Sanal ortamda e, maliyetler daha düşük e, hız daha fazla işlemler çok daha hızlı hiçbir insanı o günlerde göresiniz evden çıkasınız gelmiyorsa veya e, terapi merkezinde çalışacak uzman için diyorum bunu zamanı yoksa veya başka şehirde ise online platformlarda buluşuyorsunuz. Herhangi bir hacker veya şu bu saldırısına uğramadan güvenli bir şekilde bilgileriniz depolanmadan yardım alabiliyorsunuz. Sevgili seyirciler buyurun beraber bir su içelim hem nefeslenelim hep çalışmak olmuyor. Evet. Ara ara kendimizi dinlendirmek gerekiyor. Bazı danışanlarımız psikolojik sorunuyla gelip zaman içinde kişisel gelişim eğitimleri alıp hatta yakın meslek ve branşlardaysa koştuk eğitimlerini merak ediyorlar. Evet, özellikle online seans alanlar online eğitim de almak istiyor. Kendi alanlarıyla ilgili mesela stres yönetimi, satış koştuğu, öfke yönetimi veya e, anne baba eğitimi gibi hem eğitim almak, gerekirse katılım sertifikası, gerektiğinde de uzmanlık belgesi, gerektiğinde üniversite onaylı, hatta e-devlette çıkan bazı e, danışanlar ya da kişiler ya da uzmanlar aldığı eğitimin uluslararası onaylı olmasını da isteyebiliyorlar. Müracaatınız halinde size bilgi verilecektir. Bazı Kişiler koçluk eğitimleri istiyorlar veya daha önceden koçluk eğitimi almışlar ama bunu süpervizyon şeklinde bir paket almak istiyorlar. Herkese olan veya olmayan veya size göre oluşturulan terapi, koçluk eğitim, online üniversite, online danışmanlık, online sertifika veya yüz yüze eğitim, Yüz yüze seminer, yüz yüze konferans Hepsini ama hepsini Organize ediyoruz Kıymetli dostlar Peki yazarlık eğitimi nasıl olacak? Yazarlık eğitimi Yazarlık olmayı, o Yazar olmak isteyen kişiye Bir yazar koçu atıyoruz Yazar koçu seanslar şeklinde Yazar olmak isteyen kişinin Konularını Yorumlarını Varmak istediği hedefi Kitap ismi, kitabın e, basımı veya elektronik olarak yayımı gibi medyada kendisinin tanıtılması, lanse edilmesi, görsel, dijital veya e, internet ortamında sanal alemde tanıtılması gibi pek çok konuda danışmanlık, koçluk, hatta benden yazar olmaz, ben bir şey yazamam, yazma fobisi olanlara bile e, veya e, Tükenmişlik sendromu yaşayanlara veya e, ümitsizlik veya endişe yaşayan herkese psikolojik destek dahil, dikkat odaklanma sorunu yaşıyorsa psikiyatrik yardım dahil hepsine sizleri yönlendirerek veya organize ederek veya aynı mekanda ya da online ya da yüz yüze alarak yazar olmanız için Sizden olabilecek en iyi yazar olmak için buradayız. Olabilecek en iyi insan olabilmek için, profesyonel insan olabilmek için buradayız. Yurt dışına gittiniz, adaptasyon sorunu yaşıyorsunuz. Orada yaşayan uzmanlarımız, koçlarımız, danışmanlarımız yüz yüze online ya da uygulamalı ya da proje bazlı ya da arge çalışmalı her türlü desteği veriyoruz kıymetli dostlar. İster kişi olun, ister birey olun, ister karı koca olun, ister çift olun, ister bir uzman olun, bir kariyer geliştirmek isteyen kişi olun. Her türlü online yüz yüze veya e, farklı şekillerde elektronik platformlar üzerinde sizlere psikolojik destek, psikiyatrik yardım, koçluk, danışmanlık, eğitim, her türlü hizmeti veriyoruz. Helali, hoş olsun. Aynı zamanda bu sistemimizi kendiniz bulunduğunuz şehir veya ülkede franchising yoluyla şubesini online veya yüz yüze yapmak isterseniz onu da belli kontratlar, anlaşmalar eşliğinde sizlere kısaca balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyoruz kendimizi sürekli geliştirdiğimiz için ve bilginin paylaştıkça çoğalacağını düşündüğümüz için kazandığın kazancın da kazanmanın da paylaşarak, dağıtarak, öğreterek daha çok kar topu gibi kazancımızın da büyüyeceğinin çok farkındayız. Sürekli büyüdük. Ara ara böyle inişlerimiz olduysa da bu meslekte olsun Danışan olsun, danışman olsun, ihanet edenler yüzünden sarsıntılar geçirmiş olsak da kaldık ki pek çoğunuzun ihanete uğramıştı vardır. Biz onları kayıp önleme sistemiyle engelliyoruz. Yani kısaca yüzde bir, belki yüzde iki, belki en fazla yüzde beş danışan, danışman, uzman tarafından kayba uğradık, uğratıldık. Ama kalan %95 bizlere fazlasıyla yetti. Allah bereket versin. Bize alkışlayan da, bize ihanet eden de hep destek oldu. Çünkü biz onun nasıl desteğe, engellerin nasıl merdivene dönüşeceğini öngördük, bildik. Çoğunlukla hedefimiz sadakatte ve memnuniyette %99 veya %100'ü yakalamak. Mükemmel olmak için mükemmeliyetçilikten vazgeçiyoruz ama kendimizden değerlerimizden evrensel değerlere milli manevi duygulara olan sadakatimizden ve vatanımızdan asla vazgeçmiyoruz dünyayı dolaşsak uzaya çıksak bu sistemleri tüm dünyanın her yerini de öğretsek ah vatan vah vatan diyeceğiz. Hoşça ve dostça kalın. Sevgili dostlar, Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar olsun. Ben Profesör Doktor Ekrem Çılfa. Bugün yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını hem yapımını hem sunumunu tek başına bir ordu gibi yaptım. Tabii ki sizlerin Dualarıyla, dilekleriyle gönderdiğiniz sorularla ve taleplere göre bu şekillendi. Business Channel Türk TV stüdyolarına da çok teşekkür ediyoruz. Ben çok memnunum. Burada herkes kendi programını yapabilir, kendini ifade edebilir. Sonra kendi platformlarında çekimlerini yayabilir. Sevgiler, selamlar olsun. Allah ısmarladık.